Ramazanda ağız ve diş bakımı nasıl olmalıdır? Ramazan ayında diğer günlerden bir fark olmayı sadece gün içerisinde oruçlu olduğumuz için yapılması gerekenleri yapamadığımız için iftar sonrasında ve sahur yemeğinden sonra yapılması gerekmekte. Bunlar nelerdir? Nasıl ki normal zamanda Ramazan dışında diş fırçalayıp, diş ipi kullanıp gargara yapmamız gerekiyorsa iftardan sonra ve sahur yemeğinden sonra da bunları yapmamız gerekir. Oruç tutarken ağız kokusu neden artar ve nasıl engellenir? Ağız kokusunun en büyük sebebi ağız kuruluğudur. Ağız kuruluğunun en büyük sebebi ise vücuttaki sıvı miktarının azalması demektir. Vücuttaki sıvı miktarı ise ramazan ayında azaldığı için ağız kuruluğuna sebep olup ağız kokusuna sebep olabilmektedir. Ağız kuruluğunu azaltabilmek için iftar sonrası ile sahur arasında bolca sıvı tüketmemiz gerekir. Aynı zamanda koku yapabilecek gıdalardan da uzak durmak gerekir. Ağız Ağız kokusuna karşı özellikle hangi besinlerden uzak durmak gerekir? Ağız kokusu için özellikle koku yapıcı, içeriye sahip çemen, pastırma, sucuk tarzı, baharatlı ve aromalı yiyeceklerde uzak durmamız gerekiyor. Bunlar az keresinde etkilemese de kendisine has özelliğe sahip olan kokuyu yansıtabilmektedir. Diğer türlü az kokusuna sebep olabilecek gıdaların yanında aynı zamanda az kuruluğu da sebep olabilmektedir. Az kuruluğu için yine sıvı tüketip bolca vücudu sıvı ile beslememiz gerekmektedir. Oruç tutanlar diş sağlığı için hangi besinlere ağırlık vermeli? Oruç tutanlar Ramazan ayı dışında da nasıl dikkat etmesi gereken besinler varsa aynı şekilde dikkat etmeli. Ekstra az kuruluğuna sebep olabilecek Ramazan ayında sıvı tüketim arttırmalı, sıvıları vücudu tutabilecek gıdallara yönelmeli. Aynı zamanda süt ve süt ürünleriyle ile birlikte tükürüğü beslemeli. Tükürüğü beslemeli derken tükürük beslenmesi şu şekilde olmaktadır. Tükürük içerisinde belli e, miktarda mineraller bulunmakta. Bu Nedenlerde işte çökellek oluşturup dişlerin çürmesini engellemektedir. Süt ve süt ürünleri içerisindeki bazı besin değerleri bu çökellekleri ya da işte bu çürük oluşmasını engelleyecek birçok faktörü ortaya çıkarmakta ve çürük oluşumunu engellemektedir. Bu gibi takviyeler çürük oluşmasını engellediği için Ramazan ayında eksile tavsiye edilmektedir. Ramazanda dişlerde çürük oluşmasına neden olan faktörler nelerdir? Ramazanda çürük oluşmasına sebep olan faktörler aslında normal zamanda da çürük oluşmasına sebep olan faktörlerin aynısıdır. Sadece Ramazan ayında daha belirgin şeyler ortaya çıkmakta. Bunların en başında vücuttaki sıvı miktarın azaldığı için çürük biktarının azalmasına bağlı ağız kuruluğunun oluşmasıdır. Ağız kuruluğu sadece koku oluşturmamakta aynı zamanda oradaki bakterilerin çoğalmasına sebep olup dişleri çürük oluşmasını sağlamaktadır. Bunları engellemek için bolca sıvı tüketmeli ve sahurdan sonra Sonra ve iftardan sonra bolca dişlerimizi fırçalayıp dikkatli bir şekilde hijyeti sağlamalıyız. Aynı zamanda ekstra Ramazan ayında bağlı bir şekilde e, diş ipi kullanıp az gargarasıyla desteklememiz gerekiyor. En büyük tavsiyem, belli besinleri tükettikten sonra bunlar dişleri beslemek için kullanılan süt ve süt ürünleri bile olsa uyumadan önce ya da işte sahur sonrasında yemekten sonra en son gargara yapılmasını tavsiye etmekteyim. Çünkü e, en son az kesinde e, gargara etkisi kalırsa çizgi oluşmasını engelleyecek faktörler de daha etkin olacaktır. İftar ve sahurdaki beslenmenin ağız ve diş sağlığına etkisi nedir? İftar ve sahurdaki beslenmenin az diz etkisi düşündüğümüz zaman burada oluşabilecek sorunların önüne geçmemiz gerekiyor. Yani normal zamanda yediğimiz yemeklerden çok farklı şeyler tüketmeyeceğiz. Gıdalar aynı gıdalar olduğu için sadece oluşabilecek problemin önüne geçmemiz gerekiyor. Bu gibi durumlarda besinlerin zararlı olabilecek faktörlerini engellememiz gerekiyor. Bunun için ise olabildiği hijyen sağlamalıyız. Az hijyene önem göstermeliyiz. Gıdalardan çok hijyene odaklanmalıyız ve iftar İftar ile sahur arasında ağız hijyenine ekstra bir çaba göstermeliyiz. Dişlerimizi sahur vakti mi fırçalamalıyız yoksa iftar sonrası mı? Bu çok olan bir soru. Aslında bu sorunun cevabı ne kadar fırçalayabilirsek o kadar iyi olur. Çünkü gün içerisinde oluştururken dişlerimizi fırçalayamadığımız için iftar sonrasında da sahur sonrasında da Fırçalamamız gerekmektedir ama sadece fırçalamak yeterli değil. Altını çiziyorum, özellikle diş ipi kullanmak, diş ipi çok çok önemli olduğu için dişin çürülmesini engellemekte ve fırçanın temizleyemediği alanları temizleyebilmektedir. Bu yüzden diş ipi kullanımının özellikle özenle yapılması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda ağız gazarası ile de ağız hijyenini desteklemek gerekiyor. Oruçluyken misvak kullanımının faydaları nelerdir? Ramazan ayında gün içerisinde dişlerimizi fırçalayamadığımız zamanlarda işte sıvılan girmesini istemediğimiz zamanlarda biz fakile ağız kokusunu engelleme amaçlı kedinin ağız özüyle birlikte hem ağız kokusunu engellemek hem de dişlerin üzerinde kalan bakterileri temizlemek için Veyahut işte plakları temizlemek için kullanabilmekteyiz. Kullandığımız zaman ağız ciliğine destek olacaktır ama tamamen sağlamaz. Sadece oluştururken kullanabileceğimiz bir ürün olduğu için misvak tavsiye ediyoruz. Ama dediğim gibi ihtiyaç yoksa misvak dişlere zarar verebilir. Doğru şekilde kullanılması tavsiye ediyoruz. Karanfil kullanımının ağız ve diş sağlığına yararları nelerdir? Karanfil kullanımının aslında bilimsel bir kanıtlanmış faydası yok aslında. En büyük özelliği kokuya engellemesi ve ağız kesici özelliği. Bu gibi durumlarda kanafir kullanmamız ağır kokusunu engelliyor ama aynı zamanda bazen zamazan e, dışında da ağrısı olan hastalarımız kanafil özünü dişi üzerine veya dişitli üzerine basarak ağır kesici özelliğini kullanabilmektedir. Biz de zaten tedavi esnasında kullandığımız bazı materyaller içerisinde kanafil kullanmaktayız. Son olarak Ramazan ayı için tavsiyeniz var mı? Ramazana için verebileceğim en iyi tavsiye aslında normal zamanda da söylediğim şeylerin en başına gelen diş ipi kullanımı. Diş ipi kullanımı ağız hijyenler içerisinde çürük oluşmasını engellemek için kullanabileceğimiz en etkili yöntemlerden bir tanesi. Çünkü fırçanın ve macunun temizleyemediği ulaşamadığı yerleri diş ipi ile temizliyoruz. Çürükler de klinikte gördüğümüz kadarıyla klinik tecrübelerimize bağlı bir şekilde söylüyorum bunu. Dişlerin birbirine bakan yüzeyinde oluşmakta. Sebebi ise orada bakteriler çoğalıyor. Bu bakterileri de ancak dişi diş temizleyebiliriz misvak veya diş macunu ve diş fırçasıyla o arayüzeyleri temizleyemiyoruz bu gibi durumlarda diş ipi çok ön plana çıkabilmekte Ramazan ayı içerisinde de nasıl ki normal zamanda dikkat etmemiz gerekiyorsa diş ipi kullanımına Ramazan ayında da ekstra bir özen göstermemiz gerekiyor sebebi ise ağız gururluğu oluşmakta ve ağız gururluğu demek oradaki bakterilerin daha etkin ortaya çıkacağı ve çizgü oluşumunun çok daha koyulacağı olacağı için mutlaka diş ipine özen gösterelim